başlıyor Şerşek yapacak bir şey yok. O zaman biz de ak... Kendine... efendim. Yok şu karı soldan. Bak ablacığım, sizi oradan indirmek zorundayız. Tam ama ama artık birazdan başlayacak. Geliyor artık kepçeler. Oradan inmeniz gerekiyor. anlıyorum ama yapacak bir şey yok şu an Burak <gülüyor> Hashem Evet. Sadece buraya devam et. An işte hak, hukuk, adalet, <Gülüyor> bunu da buyurun lütfen, çekinme bu kadar iftir. Alo müdahale oldu, kapıyı kırıyorlar, kırıyorlar, içeri giriyorlar görüyorsun ne? tamam tamam, hadi sağolun tamam, kapatıyorum, kapatıyorum Evet. içeri zorla girilmeye çalışıyor. Herhangi bir tebligat size ulaşmış mıydı? Hayır. Ya bize ne bir yıkım tebligatı geldi, ne bir hani geleceğiz evinizi boşaltın dendi. Yani mahkemelerim hala benim soruyor. Ama bunların yaptıkları yani mahkeme sonuçlansın ondan sonra adaletin kestiği parmak zaten acımaz. Biz şu anda da hala söylüyoruz. Bizler kentsel dönüşme karşı insanlar değiliz burada. Bizler buradaki yaşanan mağduriyetleri anlatmaya çalıştık. Dedi ki bizlere haklarımızı şimdi karşılıklı sağlayarak gelen... verin ama bunlar gelin benim halime tecavüz ediyorlar. Evet şimdi kapınızı zorla kırdılar. Gelenlere ne diyeceksiniz? E, diyeceğim bu. Tebrikat geldi. E, var mı? İstiklilerin var mı? Yok. Bunu söyleyecekler. Evet. Da kapınız yok. Hala kırıklıklar. Hala devam ediyorlar. Bu saatten sonra diyeceğim ne olsun? Yasalarla yine sonuna kadar hakkımı arayacak. Sonuna kadar yasalarla hakkımı arayacak. Size herhangi bir teklif kat gelmeden şu an kapınız zorlanıyor evet. ve kırılıyor. Aynen öyle. Koçbaşıyla kırılıyor. Aynen öyle. Ee, biz de aynen. burada plaj haber tv olarak evet. burada Yarım haneye sahip. misafir ettiniz, evet. konuk ettiniz. Evet. Olanları görün diye. Evet. evet, aynen öyle görüyorsunuz işte. Hala kırmaya çalışıyorlar, hala kırmaya çalışıyorlar. Şöyle bir kapının yanına durur musunuz şurada? Evet gelen memurlara ben de şahit olmak istiyorum Tabii, Flaş Haber TV olarak tebligatlarını sorar mısınız? aynen öyle soracağım evet. soracağım Bir emirleri var mı? bana bir belki bir evrak gösterebilecekler mi? ya benim hayatım bitiyor benim geleceğim bitiyor barınma hakkım ya en kutsal dört duvar nedir ya? dört duvar insanın o dört duvara olduğu zaman Açlığı da bilmezseniz, tokluğunu bilmezseniz, yeri gelir. O dört duvarda acınızı yaşarsınız, sevincinizi yaşarsınız, açlığı, tokluğu yaşarsınız. Bir kuru ekmek, bir kuru çorbayla da doyarsınız. Hani bir çatım var diyorsunuz. Çatın, çatıya da çıkan O e, Onlar çocuk. benim evlatlarım. Evet, yukarıda çatındalar. Evet, evet. Canlar tehlikede. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Evet, duvarlardan e, evet. Şey olmaya başladı, gevşemeye başladı kapı. Üçünüz, buraları çürük diyorlar. Kapı bile ne kadar sağlam görüyorsunuz değil mi? Evet, burası... ...toz, toz olmaya başladı. Bayağı bir... ...koçbaşıyla vurulmasına rağmen... ...kapıyı açamadılar. Ee, devam ediyorlar. Zorlamaya devam ediyorlar. Kırmaya devam ediyorlar. Biz de bu flaş haber olarak... ...ilk defa... ...ilk defa... kırıldı. Kapıyı göreceğiz. Canlı canlı... ...buradan... Tüm Türkiye izlesin ve görsün. Buradaki yaşanan Beykoz'daki kentsel dönüşüm faciasını tüm Türkiye görsün. Aynen öyle. Vatandaşlar Aynen. ne durumda? Aynen. Çok hüzünlü. Ben çok insanla karşılaştım. Böyle bir şey. Değil. Böyle kesinlikle bir şey. Yani ben şu. ben şu anda yani etrafımdaki an, şu, şu evimin etrafını saran polislerin en emniyet gördüğüm zaman, yani ben Hoş geldiniz. Tebligatınızı teslim edebilirsiniz. Tamam, misafirim ben bu evde misafirim. bana dokunmayın lütfen. Bana dokunmayın. Yemeğe. Bana dokunmayın. Tam dokunma Bakın kamerama zarar veriyorsunuz. Kamerama zarar veriyorsun. Beni gitme. Beni gitme. Tamam alan düşün. Götürün bunu Bakın memur bey. Basın durdur. Basın engellenemez. Anayasanın 28. maddesi. Basın hürdür. Mukavemet yapmayın. Kanka bir grup gelsin buradan. Yavrum. Yanımdan ayrılmayın, lütfen yanımdan ayrılmayın. Böyle evet. evet. geçiyor. Şimdi ya da bir kere gir bir kere gel gel evet Hadi giremeyiz. Avukatlar. Avukatlar. Hadi giremeyiz. Avukatlar. Bakın tamam, memur bay, şu an usule aykırı hareket ediliyorsunuz. Tamam, tamam, siz görevinizi yapıyorsunuz. Basın kartınızı evet. göstereyim. Evet. Ben basın. Tamam basın kartınızı göstereyim. Buyurun. Buyrun. Plaş haber. Karpımı çıkarsın. Şu Karpımı an çıkarım. canlı yayındayım. Şu an çıkaramıyorum. Yanımdan ayrılma. Evet, Bakın hanımefendi anayasanın ben anayasanın kanunlarını hatırlatayım. Siz Türk beyefendi, polisiniz, biz de Türk vatandaşınız. Lütfen hanımefendi. Kim bu talimatı, talimatı veren kim? Bizim Hayır. Biz, lütfen. Tamam. Anayasanın 28. Beyefendi. maddesini hatırlatalım. Lütfen. Beyefendi. Basın beyefendi, kanunu beyefendi, var. Tamam Anayasaya lütfen. aykırı hareket ediyorsunuz. Lütfen Hayır. Lütfen. Lütfen. lütfen. Buyurun. Güvenliği alanı dışına alalım sizi. Lütfen. Evet. Görmüş olduğunuz gibi basın mensuplarını zorla dışarı atıyorlar ve zorla evlere girildi. Koç başlarıyla insanların evlerini Araçla başlarını yıkacaklar. Evet. Yılmaz Tunca görmüş olduğunuz gibi insanların evlerini başlarını yıkmaya giden kepçeyi görüyorsunuz. Buyurun. Arkadaşlar. içeri alın. Tamam kapat. Efendim? Memur bey. Bakın. Doğru devam edelim. Burası ya, açık edelim. bir alan ve şu an basın mensubuna müdahale ya, ediyorsunuz. Müdahale Siz nereye gitmem nereye gerekiyor. Yeri? Burası neresi? Siz bariyerin dışına alacağız. Hangi bariyer? İleride ben. 100 metre ilerde bariyerimiz var. Onun dışına alacağız. Ben buradan bir yere gitmiyorum. Gözaltı yapın beni. Bekle. Tamam. Alo duyuyor musun? Görüntüleri aldın mı? Ses var mı? bir düşün Bana dokunmadan bakın. Tamam, Nur Bey ben bakın. Bana dokunmayın. Direkt bakın. Dışına size. Bakın. Buyurun. Bakın. Bak. Bakın. Bana tamam dokunuyorsunuz bizim, ama bak. Görüyor musunuz? Ama bana doku hayır. Ben ama zorluk yaratmıyorum. Anayasa'ya sayın. Anayasanın maddesini hatırlatıyorum. Size hangi müdür talimat verdi? Kaymakam mı verdi? Valimi verdi? Kim verdi? Hangi müdür verdi? Bana onun ismini söyleyin. Şu an bana görevimi yaptırmıyor. Tamam. Farkındasınız değil mi? Siz benim görevimi yaptırmıyorsunuz. Benim görevimi engel Ben tahkimat sizi çıkartmak zorunda kalıyorum. İşte talimatı dışarı alacağız. Bura görev alanımız bizim. Duansız ustalar. Benim de görev. Ben ben de, hayır benim hayır benim görev. Hayır benim ben de görevdeyim. Siz, siz de benim görevimden geliyorsun. Hayır. Hayır, hayır tam, tam tersi. Kesinlikle. Hayır. Yani bakın kanun, benim biz, görev biz Kanun ya. ne diyor biliyor musun? Ya bakın kanun orası, ne diyor biliyor musun? Tamam benim de görev alanım. Şu an devlet sırrı var burada. Hayır burada devlet sırrı var. Olur, yani Olur mu efendim? Olur mu canım? Siz de can güveniniz burada. Bu alanın dışına alalım sizi. Caniye kadar lütfen. Biz müdahale etmeyelim. Gerek olmasın yardım, müdahale etmeyelim. Tamam. Ha, o gelin gelsin. Ben ben, ben ben çağırıyorum. Ben sesleniyorum. Bir saniye. Bekleyin siz. Bekleyin. Ben, siz bekleyin. Bir saniye. E tamam. biz müdahale o etmemize o gerek olmasın. Problem Gelecek baya. Kendi olma ne geleceğini buyurun, söylüyor. Buyurun. Arkadaşlar yanımda. Araçlarımızın bakın burası bizim güvenli alanımız. Siz arkadaşınızla beraber çıkmak gerekiyor. istiyorsunuz. Ondan bakın burada gördüğünüz gibi. Ben gösteriyorum. Hemen aracı. Tamam. Aracı. Tamam. Şu an burası tamam. Burası tamam. iş alanımız. Tamam. alanımız tamam. Tamam, ama ben tamam, tamam. diyorum ki Eliniz müdahale etmeyin. Tamam. Et, ben diyorum ki müdahale etmeyin. Siz kendiniz çıkın. Müdahale etmek istemiyorum. bunların tamamını yayında anlatmak zorundayım. Durumu anlattık. Tamam. Durumu anlattık malumat kaydınız konusunda siz bu alakalı idare ne ah, yaptığımız yardımla çıktı. Teşekkür ederim olsun. Buyurun. Biz, biz buyurun. anladık. Biz Hı. gerekeni anlatacağız. Türk toplumuna gerekeni anlatacağız. Hayır. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Mahkemelerin çalışmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Hani adalet vardı, adalet bir Tokat temeliydi. Tokatköy'deyiz. Tokatköy'de abluka devam ediyor. Şimdi evlerin yıkılmasını bekleyen bir Tokatköy vatandaşına soralım. Evet, siz burada bekliyorsunuz. Komşularınızın evleri yıkılıyor. Üzüldünüz mü? Üzülmez olurum. Ne demek? Yarın da bize gelecek. Bu akşam da bize gelecek. Nereye gideceğiz biz? E? Gideceğimiz yer yok. Ev yok. Bu milleti sokağa dökmenin anlamı ne ya? Herkese, kimse, herkesi güzellikle, iyilikle razı edin. Kimse şey değil yani. Bu e, kersel dönüşüme karşı değil. Biz karşı değiliz. Biz de istiyoruz ama hak hukuk yok. Seni bir mahtab alan yok. Nerede bu belediye başkanı ya? Bu belediye başkanı nasıl bir belediye başkanı ya? 15 seneden beri bu ateş burada yandı, ettiler, bittiler. Belediye başkanının başına sardılar. O bir insafsız da bizi hiç hiç sayıyor. Ne bizimle mahtab oluyor, ne geliyor, ne soruyor, ne şey diyor. Ağzınız kokuyor. Yok şöyledir. Yok böyle, böyle bir şey olur mu ya? Kimse bu hayatta memnun değil ya. Bu kadar insan zulüm altında ya. Neredesin Cumhurbaşkanı sana sesleniyorum. Büyüklere sesleniyorum. Devlet büyüklerine. Ne olursunuz gidip de orada burada yiyip içip balık, köfte, ekmek yiyip içip de yatmayın aşağı. Bu vatandaşa da düşünün. Bu vatandaş bunlara hizmet etti ya. Hizmet etti ya. Oy geliyor, seçim geliyor. Kapıya bir çanta gönderin. İçinde bir kahve. Bu kahve. Kahvenin 40 yıl hatırı var. Nerede bunların hatırı? Nerede bizim hatırımız? Biz bunlara oy verdik ya. Biz bunlarla beraber olduk, beraber yattık, beraber kalktık ya. Bir ekme beraber paylaştık, komşu komşuya girdi. Ana baba evlat birbirini kesiyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sayın Cumhurbaşkanım, hani diyorsun ki, yok kadına el kalkmaz. Bu kadının kolu kırıldı. Kim kırdı bunu? Senin polisin, gönderdiğin polisin kırıldı ya. Kır, kırdı ya. Üç tane çocuğun. Sakat çocukların içine camları kırdılar, tarama, gaz bombası sıktılar. Bunu kim yaptırıyor? Cumhurbaşkanı bunu duymuyor musun? Beykoza kaç defa geldin? Üç defa geldin sarayın oraya Bir gel de bir buraya bir el at ya. Köpek kadara bizim hasiyetimiz yok mu? köpen değeri, değeri kadar hasiyetimiz yok ya. Köpek baranaklarına geliyorsun ya. Böyle bir şey olur mu ya? Biz hakkımızı istiyoruz, biz başka bir şey istemiyoruz. Ne terörlük ne canik, ne kötük, ne kavgacık, ne dövüşçük. Biz halkımızla güzel geçiniyoruz ya. Burada milleti birbirine düşürdüler ya. Burada burada büyük bir rant var. Cebini dolduran, kefesini dolduran. Allah aşkına Cumhurbaşkanı sesleniyorum. Belediyenin içindeki yiğitler bunu yaptı. Mahallenin içinde bir ilçe başkanı, bir muhtar, bir mahalledeki utanmazlar, adi, şerefsizler bize böyle yaparsa daha ne yaparız? Evet, yan komşulara soralım. Kolun, kolunuz kırıldı, kırılmış. Ee, neler yaşadınız o gün anlatır mısınız? Bize? Çok sıkıntı yaşadık. O sıkıntıları asla ölsem de kemiklerim unutmaz. Ee, Cumhurbaşkanımız hiç bize ilgilenmedi, bakmadı. Ee, belediye başkanımız da ekibi gönderdi. Ekipler ne yaptı? Polis, polis e, bayanları korumaya aldılar. Erkekler saldırdılar. Erkekler sal saldırıyınca dedim ki bağırdım burada sizin bayan polisleriniz yok mu diye bağırırken o anda beni e, merdivenlerden aşağı kaçtım. Elimde sopa vardı Yolun geldi. Sopa He? Evet, evet, evet Yılmaz Tunca yıkım devam ediyor. Ee, devam e, e, Ondan sonra e, polis peşime geldi beni e, itti yere çarptı. Yere çarptıktan sonra bayan polisler geldi. Bayan polisler. Ee, beni kaldırdılar, nefessiz götürdüler, şeye arabaya, arabaya atlar ama çok bir sıkıntı yaşadım. O sıkıntıyı e, yaşamam, yaşatmanız ya, hak, hakkınız yok. Cumhurbaşkanım, sesleniyorum ben size, bu kadar. Evet, e, siz de Tabii mağdurlardan bir şey, birisiniz, bir mağdurlardan tamam. birisiniz. Arkanızda yıkım devam ediyor, siz de evinizin yıkılmasını bekliyorsunuz. E, neler söylemek istersiniz? Ali Bey ne söyleyeyim? Her şey bitmiş. Siz de görüyorsunuz. Arkamızda binlerce çelik kuvvetle mahalleyi boşaltmaya gelmişler. Burada ne Allah korkusu var, ne vicdan var. Hiçbir şey yok. Her şey bitmiş. Bu saatten sonra söyleyeceğim şeylerin de bir anlamı yok yani. Ne söyleyeyim? Her şey bitmiş artık. Abi nerede? Abi nerede? Abi nerede? Siz çıkın Burayı terk etme arkadaşlar. Terk etme. Terk et ya yürü ya. Hadi yürü ya. Bir dakika, Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. yardım et. Avukatlan. Avukat Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Yürü. Yürü. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Şunu bari katın dışına, en dış varikatı. Attık dışarı, en en dış varikatı. Oğlum bırakır mısın Doğru mu? Bunu basın mensupun. Evet. Bu yaptığınız evet. doğru mu? Efendim, evet. ya eline yani evet. bu, sen emirle uyuyorsun ya yani. Bu ya zorlunu bırak yani. Evet. Bu sen görevini yapıyorsun. Evet. Bu yaptığınız doğru mu? Evet. Allah Allah Allah Allah. Allah. Ya şimdi söyleyeyim. Ne kadar? Bu şeyle. He? Sorsan cevap verdim. Allah'ım Şu sarayın üstüne bir köşeye çıksana Allah'ım <gülüyor> şey hadi abi böyle böyle bir şey seslerini çekiyor. Çekiyor mu seslerini? Allah, ım. Allah, ım. Allah bizim sahibimiz sensin yarabbim. Şuradan her şeyler çekemiyorum ya. Demin şey düştü havadan. Kapıyı çektirden kitlenir sorunu. E, buyurun. Tamam. Buyurun. Sen o nasıl buyurun. Kapatın Siz şurayı. Söyleyin. Şurayı kapatın. kapatın. Kapatın ben şöyle. Kapat. Çıkışını Kapa. Ve çok sert bir vatandaşa karşı vatandaşın hakkını, hukukunu engelleyen, yok eden bir uygulamayla burada karşınızda Maalesef Tokakköy'de Kentsel Dönüşüm Projesi adı altında uygulama Yapılan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bugün sabah 3 sıralarında Polis, emniyet güçleri bütün mahalleyi okul altına almışlardır. Ve şu anda hala devam etmekte olan ve sonuçları belirlenmemiş davalar olmasına rağmen Tokatköy sakinleri evlerinden zorla çıkarılıp dışarıya atılarak ve buna engel olmaya çalışan basın veya bunu görüntülemeye çalışan basın mensupları dahil avukatlar ve diğer gözlemci arkadaşlar bunlara da şiddet uygulanarak neredeyse gaz fişekleri atılacak seviyede bir uygulama yapılmıştır. Değerli arkadaşlar kentsel dönüşüm doğru bir şey, Uygulanması gereken bir şeydir. Ama yapılması gereken şey vatandaşla uzlaşma içerisinde yapılmasıdır. Vatandaşla uzlaşma içerisinde yapılmayan vatandaşın hakkını hukukunu yok varsayan ve vatandaşa sanki bir iç savaş yapılıyormuşçasına askınla evlerinden atılarak yapılan bir uygulamanın kentsel dönüşüm veya kentsel dönüşüm uygulaması olarak tanımlanması mümkün değildir. Bu, bu iktidarın ve belediye, bu bölgenin belediyesinin kanun tanımazlığı, hukuk tanımazlığı, vatandaşın hakkına, hukukuna saygı duymamasını bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Şu anda arkada yıkım devam ediyor. Hatta öylesine ki, insanlar evlerinden sabahın üçünde, gördüğünde sonra dışarıya atılarak bu uygulama yapılıyor. Çatılara çıkmış olan insanların orada olmasına bakılmaksızın yıkma olayı devam ediyor ve biraz önce söylediğim gibi gazlı fişekler atılmak suretiyle bir, bir sanki terörist organizasyona karşı mücadele ediyormuşçasına bir uygulama yaptı. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Beral Akşener bu bölgeyi ziyaret etti ve bu arkadaşlarla görüşmeler yaptı. O dönemde, o dönemde güvenlik güçlerinin ve belediyenin verdiği söz şuydu, tebliğatlar yapılmadan bir boşaltma yapılmayacak, bir yıkım yapılmayacak. Halbuki 60'ın üzerinde açılmış dava devam eden mahkeme ve henüz sonuçlanmamış ve bir tebliğatla vatandaşlara boşaltma gerçekleştirilmemiş boşaltmaları gerçekleştirilmiş hukuki açılan sağlanmamış bir ortamda bugün bu yıkımlar gerçekleştirilmiş. Değerli arkadaşlar, bunun bir rant, kent rantı yaratmak amacıyla hukukun sonucu beklenmeden, mahkemelerin sonucu beklenmeden yangından mal kaçırılır gibi yapılan bir uygulama olduğunu biliyoruz. Ve burada bir rant arayışı vardır. Bu zulümün, bu uygulamanın, bu vatandaşı yok mu vatandaşın haklarını ve vatandaşın fiziki varlığını ayaklar altına almanın temelinde bir rant yaratma, rant elde etme arayışı vardır. İktidar bu tip uygulamalarını her yerde gerçekleştiriyor. Tozkoparağında ve İstanbul'un başka bölgelerinde de benzer uygulamalar devam ediyor. Tozkopalan'da da zannediyorum iki gün önce benzer bir uygulama yapıldı. Son olarak şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Iktidar bu şekildeki uygulamalarıyla bugün bir rant elde ediyor olabilir ama vatandaş bunun faturasını önümüzdeki seçimlerde sandıkta bir hakkıyla faturasını kesecektir ve bu iktidarın lardan uzaklaşmasını, koltuğu kaybetmesini sağlayacak bir sonuç ortaya çıkacak. İyi Parti olarak bu konularda kentsel, dönüş, kentsel dönüşüm olayına karşı değil. Fakat bunun gerçekten geçerli olan yasalar çerçevesinde biraz önce söylediğim gibi vatandaşın rızası dahilinde ve vatandaşla uzlaşarak yapılması gerekir. Böylesi bir kentsel dönüşüm anlayışı İyi Parti'nin anlayışıdır. Dolayısıyla ben burada a, bu konuyla ilgili kınamamı gündeme getiriyorum Bu meselenin tabii ki takipçisi olmaya devam edeceğiz ama bu yıkımlar yapıldıktan sonra anlayış tabii şu olunca yapılabilecek çok fazla bir şey de olmuyor. Siz yıkın, hukuk arkadan gelsin. Bir bu iktidarın ııı e, İçişleri Bakanı tarafından artık bir ııı e, motto haline çevrilmiş sözü burada da gerçekleştiriyor. Henüz e, belgeler gönderilmeden, mahkemeler sonuçlanmadan yıkım devam ediyor. Bununla ilgili de hukuki sürecin takipçisi olacağız ve gerekirse bunu mahkemelerde e, görülmesi ve yıkılmış olsa bile vatandaşın haklarının, dahi edilen haklarının, el konulan haklarının el, alabilmeleri için arkasında olacağımızı bildirmek istiyorum ııı ee, değerde arkadaşım e, bizim İstanbul İl Örgütü Başkanımız Sayın Burak Kavuncu. Son da, son olarak o da görüşlerini ifade edecek. Son olarak siz e, İstanbul İYİ Parti İstanbul İl ııı e, milletvekilisiniz. Siz geldiniz Tokatköy e ama siz girebiliyor musunuz barikatların? Hayır Ar öbür taraftan giremedik. Öbür taraftan, alt taraftan ben geldim. Oradan giremedik ve e, yani barikatları geçiyor fakat Bıkım yerine girmenize izin vermiyorlar. Şimdi burada o nedenle barikatlar önünde bir şey gerçekleşti. Oysa ki siz milletvekilisiniz, sizin dokunulmanız, dokunulmanız, dokunulmazlığınız var. Burada, bura, burada biraz önce söylediğim gibi yani hukuk tanımazlık sade vatandaşlar meclise kadar ulaşan bir e, anlayış içerisinde uygulanıyor. Sayıma girip bölge avukatı olarak e, Avukat Dimeçleri Burada rehin almışlar şu anda ee, emniyet e, bu tarafa göndermiyorlar. Siz burada evet. ne dersiniz? Gör, gördüğünüz gibi veya söylendiği gibi bölgenin temsilcisi, hukuki temsilcisi olan bir avukat arkadaşımız da gözaltına alınmış. Evet. evet. Gazeteciyle beraber alınmıştı. Gazeteciyle beraber. Gazeteci beraber, de yapıp, beraber kendisine de bayağı bir darp yaptı. Evet. Yapıyor. Evet. Yani bu da iktidarın hukuksuz uygulamalar anlayışını, vatandaşı ve ııı ee, hukukçuları dahil asıl mensupları dahil hepsine e, gereğinden fazla şiddet uygulama e, anlayışının bir sonucu olarak görünüyor. Yani bu hukuk tanımazlığın sonucu söylediğim gibi sandıkta ciddi büyük bir fatura olarak iktidara dönecektir. E, evet. Eee çok doğru. Biz bu zamanda takip ediyoruz. Da. Evet, Sakin Sakin da. Tokatköy'deki e, çok problem var. 13 cuma başkanımızünküdeki vatandaşlar temennisiyle eee geçtiğimiz haftada da Sayın milletvekili e söyledi genel başkanımızla Mağdur olan hak sahiplerine destek istediler. E, Biz de yalnız bırakmayacağız söyledik. O, Siyasetçiler olarak sıkı olan haksızlığa uğramış olan vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Kentsel dönüşümün konusunda özellikle biz kaotik bir durum var. Sadece burada de değil, avcılarda. Yok yok olarak, yok. Toz, paranda, bir, bir, bir her yerde kentsel dönüşümle ilgili ciddi bir başımızın bozukluğu ve sıkıntı olduğu <gülüyor> görüntü. İşte bu iki açıdan önemli. Bir de İstanbul gibi. Tekrar riskini yok. Bir şekilde 300 bin'e yakın. E, Tabii burası farklı özellikleri olan bir bölge. 120 bir bölge burası. yani buradaki insanların sadece kendileri babaları değil dedeleri gelmişler, Yani tüm Pakistan e, almış olan bir bölge değil. Burası. Abi yani işçi olarak bu gelmişler. Tabii zaten evet. bu ve ciddi bir haksızlığa uğradığına dair bir durum var. Buna alakalı da biz destek olmak için buradayız. İslam bir milleti Birazdan diğer bir milleti kimlerle birlikte olacaklar. Konunun takipini soracağız. Eğer şu iddia doğruysa ise, zayıf bir kimlikle, bir gazbele ülkeyimizin lütfen kararı benim alırmış benim. olmasına rağmen, evet. eğer bu insan dire. Yine bu bir zorla boşaltılıyorsa gene artık. Bir zor olduğunu çok net gösteriliyse. Evet. Sağ olun. Kaç gözaltı var? Bilginiz var mı şu an? Şu ana kadar kaç gözaltı oldu? Yani içeriden net bir bilgi e, alamıyoruz biz ama bazı evlere müdahale edip zorla bombaları atıldı. E, Plastik kullanıldığına dair bir takım İçeride ne olup bittiğine dair net şey ama az önce gördüğümüz, şahit olduğumuz durumda oldu. burada bir masumansı var. Çünkü TV'nin eee kameramanı ve görevlisi olan arkadaşlar darbe ettirdiler, hücumlandılar, evet. saldırıya uğrattılar ve neden bize saldırıyor? Çünkü ben dedim canımız öyle istedi. Yani bunu yapan ettiği ülke değil. Bunu yapan yine buradaki belki belirli bir Fiyasi Parti'nin üyesiyle de üyeli. Doğru bir gidişat değil. Ya da geçmiş yok. Yani. Evet teşekkür ederiz. Evet, evet teşekkürler. Bir ekleme yapabilir miyim bu konuşmaya? Bir şey söylemek istiyorum bu bölgenin vatandaşı olarak. Iıı ee, biz başka bir şey üzerinde çalışalım. Sonra dinleriz Peki. abi seni. Teşekkür. patalsınlar ya. Ne yaparım şey yaparım. Ne yapar Ya ben buraya kendim geldim. Gizliyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam. Göz gel. gel bu tarafa. Kararı yok. Tamam canım. Darbettir her beni. Ben darbettirdim ha tamam. o kadar. Bunun, bunun şikayetini yapılacak. Bu para temsilcisi burada tutanak tutulmuyor. <Gülüyor> ben <Gülüyor> İstanbul Barosu'ndan geldim. Meslektaşıma ulaşamıyorum. O, topluyorlar o, içeriye benim. Ben, ben ben, müvekkiller yani. arabanın içinde bayıldılar. Evet. Onlara ulaşamıyorum. Kim, kim sorumlusu arkadaşlar? Şey. Emniyete amiri var orada. Emniyet nerede? Emniyete ambulans var. Bu Kızların kızların bir su suçu yok. Hayır hayır onları sormuyorum. Emniyet amiri nerede? Içeride biliyorlar. Eee sizi nasıl yani, görüştüremezler yani. ya? Bu, bu bölge yıkılan evlerin sahipleri. Bilelik yapıyor. yapıyor. Metazor'u yapıyorlar yani. Beni yukarıda darp etti. Tokatladı attı aşağıya. Yetmedi. Bu kızları koydu tepeme bekledi. Müdahale ettirmiyor hiçbir şeye. Ben bakın, avukat hanım kaç saattir göz altındasınız? Bakın ben burada avukat olarak buradayım. Görevimi yapmak için buradayım dememe rağmen kollarımdan buraların mosmos beni zorladı attı yere düştüm. Bu arkadaşlar yardımcı oldu. Aşağıya kadar indim. Ama şimdi müvekiller çağırıyor baradan temsilciyse de kimseye benimle işlem yapmama görevimi yapmama engel oldular benim yani. Yaptırmıyorlar Avukat bana. Avukat Hanım yani. çok geçmiş olsun. Bir şey soracağım. Yürütmeyi durdurma kararı Yürütmeyi, alındığı durdurma halde yıkılan, yıkılan evler var, var mı? Var. Onlardan yıkılan evler de var. Yürütmeyi geçen hafta. durdurma kararı olmasına Evet. Var. Geçen hafta yıktılar. Ben burada değildim. Bir de şimdi bakın size göstereceğiz. rezerve alanı ve kentsel dönüşüm deniyor ya, usulüne uygun bir uygulama yok burada. Rezerve alanının ve planların iptali için dava açıldı. Davada verilen bilirkişi bilirkişi raporu bakın bu bilirkişi raporu. Burada diyor ki burada kamuya uygun bir yarar yoktur diyor. Bu mahkeme büyük ihtimalle bu şeyi iptal edecek bu planları. Bu yıkılan evler şu anda hukuksuz hale gelecek. Biz diyoruz ki bu insanlara zulüm etmeyin. Burası İsrail değil. Burası Türkiye. Bu insanlara zulüm etmeyin. Uzlaşın. Uzlaşın bu insanları bu ulusal ortamında bir yerlere taşıyın. Nereye gidecekler? Eşyaları yüklendi. Şu anda yürütme Çoluk Çocuk perişan. yürütmeyi kar durdurma kararı çıkmamış durumda. Anladım. Şimdi birkaç efendim 6 60 tane çıktı. Hiçbirini tanımadılar hemen gittiler. O mahkemeleri başka mahkemeleri aktardılar kaldırdılar. Yani idare mahkemesini de parmaklarında oynatıyorlar şu anda. Bir tek güvendiğimiz şu mahkeme var on üç idare. Burada da bilirkişi raporu tamamıyla bu planların iptali yönünde. Yani kasaya aytırı olduğu yönünde. Bunu beklememek için buraya geliyorlar. Eskiden hani dişler yoktu ya işkence eder gibi terpetenleri çekerler. Şu anda her gün burada yıkım var. Her gün yıkım olur mu? Burası savaş alanı mı? Bir karar alırsın, bildirirsin insanlara. Periyodik olarak herkes evini taşır. Hiç öyle bir şey yok. Gece saat iki. Müvekkilim beni arıyor. Avukat hanım gel bizi kurtar. Ne yapabilirim? İşte gelmiş. Evet. Gece iki Siz üç. Avukat hanım arzu edersen bu tarafa gel. Sizi bu tarafa alabiliyor Siz muyuz? Yollar, yollar. Bu arkadaşlar ceza alır benim izimden. Ben memur arkadaşlara zarar verirsin. istemiyorum. Emniyet müdürü avukatı orada tutacaksınız diyor onlara. O arkadaşlar şu anda yani üzülürüm ben onlar Siz ceza alıyor. Mı? Ben çıkmak istiyorum. Çıkmak ben çıkmak istiyorum. Ben çıkmak istiyorum. Niye çıkmıyorsunuz? Ben izin vermiyorlar. Bu tarafa niye çıkmıyorsunuz? İzin vermiyorlar. Ben de öyle diyorum. Hukuk yok Nasıl diyorum bir şey yani. yani. Gözaltına alınan müvekilleriniz da arasında darp edilen yaralanan e, var mı? Gözaltına olan müvekilleriniz arasında darp edilen yaralanan şu an aracın içinde gizli bir sürü insan, insan var. Yaşırtı var. var. Aşağı yukarı yedi sekiz kişi var orada. Ve bunların yanına avukat istiyorlar, kimseyi yaklaştırmıyorlar. Bir tanesi Kesinlikle fenalaştı. Ambulans geldi. Yanına gitmek istiyorsun, gidiyorsun, giremiyorsun. Biz, biz buralım buralım buralım buralım. Buralım ben şu an da. Tutanağı bu şekilde evet. tutalım. biz bildirelim. Ona göre de şikayet edelim. Hayır, yerler altta Ben bildirdim. Burada göz altındayım. Ben bildirdim. Çöm öyle şey oldu. Hatta bakımdan arkadaşımız vardı. O da gördü beni darp ettiklerini. Onu da darp ettiler. Makinasını yerlere vurdular. Onların da kayıtları var dite. Evet. Kim tamam. çizdi? Evet, evet, evet. Evet, evet tutalım, mı ben? Ya. Arkadaşlar geçebilir miyim oraya ben? Siz engel olmayayım ya. ben. Kimler gerek vatandaş evet. nasıl Ahmet yani? evet. evet. Bey, cezaevlerine bakma o şansınız o var. var mı? etmiyorum. Siz yaklaştınız. Evet. Vekil evet. olmanıza rağmen. Onunla bir alakası yok. olmaz. Çünkü onun bu, bu, evet. Beraber da. Beraber darp ettiler. Ben arkadaşı tanımıyorum. Orada tanıştık. ama Meslektaşıma e, hemen gidelim şey Eee e, rapor alalım. O böyle olmaz. Ciddi darp edilmişsiniz. Ben buralarım e. edildi ama ne durumda bilmiyorum. Dokunca ağrıyor ama bu kadar Görüş ağır bir şey yapmak. Anı. Biz Amazon kadınlarıyız. Bu ülkeyi taşıyan biz analarız yani. Ödeyecek, ha, ödeyecek tabii ki o ödeyecek. O ama ama. O arkadaşlar daha da ya yapılan diye. iş kanuna aykırı onu bir şekilde bakın o belli e, arkadaşlara görevimden olurum diyor bana. Ben ona üzülüyorum yani. Yapacak bir şey yok. Herkes yaptığım bedelini ödeyecek. Inşallah öder. Bunda da kaygılarımız var bizim de inanın. İnanın bunla da kaygılarımız var. Ben başka bir yıkımda da aynı olaya kaldım. Ve o yıkımda annemi ayakları protez, 80 yaşında annemi yerlerde darp ettiler. Sekten yaşında annem polislerden şikayetçi değilim dedi. Annem yargılanıyor, onlar yargılanmıyor. Takipçisi karar verildi. Ee, mesela şimdi ne zamandan beri içeridesiniz? Ben taat, e, iki no, geldim dörtte geldim, dörtten beri içerdim. Peki siz dur, polis dur, dur. bir ne evet. zaman başladınız? Bir ailesi kaç gibiydi o sizinle beraber oldu o zaman. Ondan beri ben tutuluyorum göz hakkında. Zannedersem on civarı. 10 on, on, on O zamandan beri beni orada iki polis mezaretinde tutuyorlar. Müvekkillerim de bana haber gönderiyor. Ben onlara ulaşamıyorum. Bunlar da zannediyor ki avukatımız bizimle ilgilenmiyor. Biz hukuk insanıyız. Müvekkilimiz için buradayız. Benim burada Herhangi bir menfaatim, yerim, yurdum yok. Ama müvekillerimin savunmak zorundayım. Ben görevimi ihmal suçundan ben de şikayet kılıklı olurum o zaman. Tespeti yapamazsınız, avukat nasıl yapacaksınız? Ya üst arama yapamazsınız, bir sağlık yapamazsınız, işler mi yapamazsınız yani? Özel bir küsure abi avukatının aranması, sonuçta olması. Bunu aramayacağız. Ya işte kimlik tespeti bile gösterdi kimliğini al buyurun. Ben görmedim. Hekar giremez. Dönecekse burada dönecek. Gidemem ama. ama kimliği burada. Ben memuru gösterdim içerideyi. Gördün mü? Yani ben oradaki geldi, bir şey gösterdim. İçeri girerseniz şey Açmayın kamerayı sizde. Neden? Beni almayın. Hayır sizi almıyorum. Rahat olun. Biz buzlama yaparız. Memuru da hedef göstermeyiz. Abi veremem. Kaçıncı oldu artık. Aynı şekilde daha önce de beni hastaneye davet edip aldınız. Eee bu sosyalinde kayıtları var. Savcıya çıktığında savcı dedi ki sen deli avukatsın dedi. Hemen ayırdı. Çık dışarı dedi. Ben onunla ilgili çalışma yapamam dedi. Eee biz burada bir yöntek olaydı da böyle oldu. oldu. Hakim ettiklardı. bir demeye çabalıyor muyum tamam. sizden? Tamam. Evet şimdi gözaltı avukat hanımın kimliği soruldu. Gözaltına alınmaya çalışıldı. Eee kanun doğru mudur? Şimdi ben İstanbul Barosu'nun temsilinden uzaklıyım. Mesela şimdi İstanbul Barosu Avukatatları Merkezinden yardım istediği için eee borusundan yenilendirilen olay mahalline geldim. Benim gördüğüm meslektaşımızın o yıkım mahalli denilen bir alanda tutulduğuydu. Iıı ee, bir şekilde ona ulaşamadım. Ee, dakikalarca bekledim. Ki kendisi saat ondan e, saat 12'ye kadar bu alanda bekletildiğini, avukat olduğunu söylemesine rağmen mesleğini yapamadığını, görevini yapamadığını, alıkonulduğunu belirtmişti. Ee, netice itibariyle ben de geldim, gördüm ve e, meslektaşıma ulaşamadım. Ee, beni onun bulunduğu alana almadılar. Onu da alı konulduğu alandan benim bulunduğum alana getirmediler. Ee, aynı şekilde polis memuru arkadaşlardan kurtulmaya çalışarak bana gel doğru geldiğini gördüm. Ee, uzun süre e, iki barikat arasında iki farklı yerde e, tutanak tutmaya ve olayı anlamaya çalıştık. E, Hatta polis e, memurlarına e, bunu yapamayacaklarının ussuz olduğunu, bir gözaltı işlemi olduğunu yasaya aykırı olduğunu, avukatın özel bir soruşturma usulüne tabi olduğunu söylememize rağmen bir müddet bırakmadılar. En sonunda meslektaşımla Nimet Hanım'la aynı konumda, aynı mahallede bulunabildim ancak tekrar içeriye kimlik tespiti bahanesiyle tekrar almaya çalışıyorlar. yine. Kısacası gözaltı, gözaltı ve hatta alıkoyma diyebiliriz, hirviyeti kısıtlanıyor şu anda. Ee, kimlik resmiki bahanesiyle tekrar polisinin e, gözetiminde altında alınmaya çalışıyor. Biz de buna karşı çıkıyoruz. E, durumu tutanakla e, e, zapt altına aldık. Gerekli şikayetlerimizi ve gerekli e, doktor raporunu alacağız, şikayet edeceğiz. Çünkü sorumlular e, bunun e, sonuçlarını bir şekilde öğrenmediler. Evet, size de kısa bir şey soracağım. Söyleyecekseniz. Evet. Eee siz de mü, ya, yanı, değil, müvekkillerin ya. yanına geldiniz. Yıkım kararı alınmıştı burada. Yok şöyle bu yıkım kararı ta ya. Şubat ayında alınmış. Fakat bu yıkım kararı ve tahliye kararı kısa sürede usulsüz tebliğ edildiği için e, bir mahallelerin büyük bir kısmıyla e, davalar açtık. Üç meslektaşım daha var ilgilenen bu konuyla alakalı. E, bu davaların birçoğunda çoğunda yürütmeyi durdurmalar aldı. Bu durdurmaları aldıktan sonra bunlar her hafta gelerek burada ııı e, taciz edercesine yüzmeyi durdurmalara rağmen tariyelere bu şekilde çevik kuvvet e, büyük bir kalabalık e, büyük bir yolmayla halkı bastırarak sindirerek başladılar. Bu hemen hemen üç dört haftadır hızlandırıldı biraz daha. Yıkım yani. Evet. Fakat bu arada bu refer balanı ve imar planlarının iptali için açılan davada bu yapılan planların usulsüz olduğuna dair rapor çıktı. Yasal süreç devam ediyor. Bu kararları beklemeden burada yine gece yarısı herhangi bir bildirim yapmadan çünkü burada konut tahliyesi söz konusu, konut yıkımı söz konusu bunları yıkabilmek için yasa gereği en az iki üç gün önceden ilgililerine bildirim yapması gerekir. Bunu yapmadan her gece, taat ikide, üçte gelerek burada bu düğümü uyguluyorlar. Müvekillerim de beni gece dörtte aradı. Ben de panik oldum bir şey var diye. Ee, beni acil buraya çağırdılar. Sabaha karşı altı gibi geldik. Bizi mahalle sokmadılar önce. Görev için geldim dedim. Engellediler. Sonra bir müvekkil beni aralardan arabasıyla alarak evime gidiyorum deyip girdik. Yukarıya çıktığımızda orada büyük bağırışmalar vardı. Çatıda bir müvekkil vardı. Ee, onunla bir didişme vardı. Ne oluyor dedim dememe kalmadan siz de tanırım oradaydınız. Ben e, orada tanıdım sizi. Ee, ne oluyor dememe kalmadan arkadan beni yakalayıp tıkladılar. Tartakladılar. Ee, avukat olduğumu söyledim. Ee, bu sefer beni ilk bir yerlerde sürükledi. Ee, ondan sonra biraz yere yıldım Tantiyonum da çıktı tabii haliyle bu şeyle karşılaşınca. Çünkü benzer bir olayla daha önce de karşılaştım. 30 Ağustos'ta otuz Ağustos 2021'de de beni arkadan ters yapıp aynı emniyet güçleri yere yatırıp sırtıma çıktılar. Bekoz Enet Hastanesi'nde 8 e, saat gözetim altında kaldım. Beni savcıya çıkardılar. Savcı görevini yaparken sana müdahale edemezler deyip bıraktı. Şimdi burada da müvekkillerim çağırdı diye geldim. Görevim engellendi. Hürriyetim engellendi. Artı darp edildim. Ciddi olarak burada hukuk ihlali söz konusu ben de baroya haber verdim. Hürriyetiniz kısıtlandı çıkıyor. Baroya haber verince barodan yardım istedim. Ne yapabileceğimi beni dışarı çıkartmadıklarını söyledim. Baroda bana temsilci gönderdi temsilciye olayı anlattık. Birçoğuna da kendi zaten tanık oldu burada. Birçok fası mensupları da tanık oldu. Barikatın öteki tarafına geçemezsin. Gidemezsin yapamazsın. Benimle ilgili bir karar var mı diyorum. Yok diyorlar. O zaman e, ben diyorum yani burada suçlu değilim. Niye beni tutuyorsunuz? Ve halen de içeriye girmem için baskı yapıyorlar. Ben ııı e, baro talimatıyla hukukun gerektirdiğini hukukun kurallarının uygulanması gerektiğini ve ona göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım. Geçmiş yani olsun. Geçmiş olsun ederim. Bizim fotoğrafımızı çekin. Bu renklerdi madem. Bu renkler batacak. Mesajlar gazeteye imzalı davet. Tamam. Ben bekliyorum lan kaymak bekliyor. Orada gazeteci <gülüyor> bizi soracak. Şimdi bulaştı yapmayacağız. Bu gibi benim burada <gülüyor> ya, ya, ara ara arıyoruz ya, olmaz. Yani, ara arasız olmaz bu iş. Maden hiçbir işlem yapamaz. Yani şey Savcı bile yapamaz. Bize yazın başka ne? Şu anda muhtemeleri hmm. e e gelip hakkında işlem yapacağını, savcının yazılı talimat olduğunu söyledi. Nasıl söyledim? <gülüyor> ee, İsrail işte ee, bize aykırı işler yapmaya başladılar. Yani. Evet. Kimlik test kutu sonra sarı yere düşer misiniz? Ya ben bir şey, şey yapmayacaksam. Yapma yapma yapma yapma yapma. Tamam. Ben Raçtaki kimliğimi gösterdim, arkadaşlara da gösterdim. Evet, evet. Tamam, biz de ona göre. Bir biraz yiyeceğiz. Kurumuza gideceğiz. Şunu da Tamam, evet. tamam. Öyle kropürle kıramaz. Kimde de bilmeniz lazım. Ben kendilik bak kent kapıyı yapıyor ve sözlü abi anlatıyor. Tamam salımatı verelim. Salımatı verelim. Her gözaltı. Salımatı verelim. Tamam. İdiye sabah daha önce siz kimlik gözlüğü için nereye götüreceksiniz? Geçimle mi götüreceksiniz? O zaman ben yapıyorum. Başlama ilk koyacak. Geçimle. Tamam gelin abi siz iyiondas. bir şey ödeyeceksiniz. Kimlik çıkartacak. Elektrik Tamam. Tamam, tamam. Şimdi bakın barışlarla konuştuk. E ee, o zaman siz biz kimlik tespitine geleceğiz. Ee, siz de kendi kimliklerinizle mesajlarınızı yazarak <gülüyor> bir şikayet edebilirsiniz. Çünkü yaptığınız türlü ya, aykırı. Şimdi ilgili şikayet tutulur. Görüşümüz sonra Böyle şikayet. Alo, olmaz öyle. Ona gidecek ya duracak. Şu anda IMEI tespiti yapabilmiştim. ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, da, ben almayacağım. de telefonun yanımda yok. Onu da Kroşi şey hocamız. Yani tutadı nereye gidiyor? Tamam. Şey şey Gel aracımıza. Antenlarımızdan bir aracımız var. Gönderelim. Evde yatağa gir öyle. Ben seni gözetimin altında değilim şu anda yatak olarak. Ama siz ben kendi arabamla intakmetçi. Hayır. O sabah Ne? Arabası var arabasıyla ben getiririm onu. bir tane polis verin yanına. Özel Ama ben o kadar Biz kimin tespit ettiğini, kimin başla beraber koğağa geçiyor. çok var. E. şey abi bu Ama siz görevlilerimizle biziz zaman şimdi yapmayacak biz bunu yapan bir, bir memur olmayacak. <Song> Onun imzası olmayacak. İsmi olmayacak da olmayacak. Tamam o olsun. Tamam. Tamam. Başka bir Bir şey. Tamam olacağız. Hadi Örneğin getirsin araçları. Getirsin zala çufur. Çufur. Aşağıda bildim araçları. Gelseye çok. Tamam sesle beraber konuyu bırakacağım, beraber gidelim orada. Takip istinize araçları aşağıya aşağıya gidelim mi? Haferin Yani önce bir şey Ya kardeşim niye siz illa benim dediğim diyorsunuz? Ben avukatım kendi aracımla gideyim mi istiyorum. Ben, ben gideyim diyene kadar geleceğim ben. Sizin peşinlikten. <gülüyor> Beni şüpheli olarak alamazdın sen. Yani. Bir tercih talimatı yazılı imli olmalı zaten. Orada biz size sabitlemek zaman Şu an bir Her şey yapabiliyorsun. Burada da bir talimatı mı imzaladın? Hatta Her bir şey var. Geliyorum tamam. Geliyorum. Bu, bu, bu. bu sayede arkadaşlar. Şey, araba içtir. Hanımefendi ismi sizin? siz? Hanımefendi. İsminiz. Onlar beni daha da daha görürler beni bunlar ya. Evet, evet. ben Say, Şey yayınca. yapıyorum. Afiyetle. Bizim, biz bizim evet. getiriyorlar. Aynen. Aynen işte. Sen bizi takip et. Nere hangi nere hangi benim ofisliyana. yanım. ben de Ben de de. Ben de Arkadaşlar, gel yani. geçerden dedim abi. Sen burada çekim yapacaksın. Yani bu çekimi yapacağım. Bilgimi almamın da arkadaşım da yanıma danışmanımı da alacağım. Çünkü konuyla ilgili vakıf Vakıfpolis doğru bilgilenmek istiyorum. Bilgileri genel başkanıma geçeceğim. Yani her alikarda girip gezeceğim de yanımda olsun. Evet. Tokatköy'deyiz. İnanılmaz bir yıkım gerçekleşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili yanımızda. Kendisine soralım. Neler neler oldu burada? Neler olduğunu birlikte yaşıyoruz. Sabaha karşı insanların koçbaşıyla kapıları kırılıp evlerinden dışarıya atıldılar. 21. yüzyılın göbeğinde okulların açılmasına bir hafta kala insanlar sokağa atıldılar. Bu, bu düzenin eseridir. Halkımız bilsin. Ama aynı zamanda bir de empati yapsın. Herkes evinde uyurken şu empatiyi yapsın. Sabahın dördünde, beşinde aniden kapıları kırılarak sokağa atıldığının empatisini yapsın. Bugün burada yaşanan devletin vatandaşı kucaklaması, anaç bir hava içerisinde sahiplenmesi görevi varken, tam aksine evlatlarını sokağa atmasıdır. Bizim anayasamız, sağlıklı konut hakkını, sağlıklı çevre hakkını, yaşam hakkını ve bununla beraber dördüncü kuşak, Birçok hakkı teminat altına almış bir anayasa, sözleşmeler altında imzamız olan sözleşmeler bu özelliği taşıyor. Bugün burada daha önce Zeytinburnu'nda talan ekonomisini yaratanlar vatandaşın toprağına göz dikerek Beykoz'daki rantı hisselerine geçirmek istiyorlar. Bilmiyorlar ki siyasi ömürleri çok kısa. Bu yıktıkları evler kapılarına dayanacak. Buradan çok somut olarak söylüyoruz. Sayın Genel Başkanımız, tartaklanan öğretmen için de aynı şeyi söyledi. Vatandaşımızın kılına dokunan olur ise o kılın hesabını hesap sorma yoluyla yargıda aldıracağız. Bir siyasi sab sabıklık dönemi yaratmayacağız ama bugün arkasına kontrolsüz iktidar gücünü alarak vatandaşımızı mağdur eden herkes bağımsız ve tarafsız yargı önünde yapmış olduğu bütün hukuksuzlukların hesabını verecek. Bunun altını çizelim. Ama bugüne geldiğimiz zaman birilerinin burada sokağa koyulan vatandaşın bir ay sonra başlayacak olan yağmurda, çamurda ne yapacağının açıklamasını yapması gerekiyor. Bu vatandaş burada dönüşüme karşı olmadı ki. Dedi ki bize yol gösterin. Yer gösterin. Neyin altına imza atacağımızı bilelim. Bizi buradan çıkarırken, İleride hangi koşullarda yaşamımızı devam ettireceğimiz somutlaşsın dedi. Bu rezalet toz koparanda da böyle yaşanıyor. Ok meydanında da böyle yaşanıyor. Burada Tokatköy'de de aynı şekilde yaşanıyor. Halkımız İstanbul'un göbeğinde rant uğruna gözünü kan bürümüş bu iktidarı tanısın. Evet çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz bir yıkım devam ediyor. İnanılmaz derecede vahşice ben tanık oldum. İnanılmaz şekilde yıkım devam ediyor demiştik. Evet. Devam ediyor. Dedim ya kontrolsüz bir siyasi güç. Yarın bırakın burada ev yıkmayı vatandaşın üstündeki elbiseyi bile hırpalayarak çıkarabilecek bir hale geldi. Beykoz halkına sözümüzdür. Onlar zaten geliyor gelmekte olanın olduğunu biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında ne açıkta kalacaklar, ne aç kalacaklar, ne işsiz kalacaklar, ne yoksulluğu yaşayacaklar. Güçlü bir sosyal devletin onlara hak olarak sunması gereken ne varsa sunulacak. Ha bugüne gelince, bugün bu olay böyle devam ettiği süre içerisinde takipçisi olacağız. Söylüyorum. Siyasi iktidarın gücünü kontrolsüz olarak kullananlar bu devranın döneceğini düşünsünler. Hukuksuz emirlere uyanlar, vatandaşa zulmedenler, canını yakanlar, hakkına konanlar bizim açımızdan hesap alınması gereken yerdedirler. Evet yanınızda avukatla geldiniz. Eee evet, evet. de tanıyoruz. Evet. toz da tanıyoruz evet. kendisini. Evet. Çok kez e, polis olaylarına maruz kaldı kendisi. Onlara da tanıtlık etmiştik. Yani işte toz koparan, Tepe, eee şey. daha önce Kiraz Ekimbaşı, Elmalık Yelmalı hepsinde aynı senaryo yaşanıyor. Eee bugün açıkçası buraya eee bir şekilde bizi gelmeye iten olay da burada koç başlarıyla eee kapıların kırılması eee insanların eşyalarını e, evlerindeyken evlerindeyken yakapaça atarak şu an taşıyor olmaları yer gösterilmiyor, yurt gösterilmiyor. Herhangi bir sözleşme yok. Burayla ilgili hukuki süreç devam ediyor planlarla ilgili le olan raporlar var. Eee rezerv alanla ilgili açılan davalar var. Burada 662 tane hak sahibinin mağduriyeti söz konusu. Burası rezerv alan ilan edilmiş. Bakın görüyorsunuz binalar var. Rezerv alan teknik olarak boş olan alan ilan edilir. Eee boş olmayan bir yerde, oturum olan bir yerde, burada insanların yaşadığı bir yerde bu yapılan şey gerçekten eee çok can acıtıcı. Bugün bir e, görüntü görmüştüm, çatıda insanlar evlerini korumaya çalışıyorlar ve hedef gözeterek oraya doğru biber gazı atıyorlar. Normal şartlarda birisi çatıya çıktığında onun, can, onun canına zarar gelmeyecek şekilde aşağı indirmek istenirken artık insanı insan gibi görmeyen zihniyet, Oradaki insanın çatıdan düşmesi pahasına e, bu tip bir şiddet uyguluyor. İşte bu noktalar bizi isyan ettirdi. Ve bugün buraya e, Turan Aydoğan vekilimizle beraber e, geldik. Diğer bölgelerde olduğu gibi burada da halkın yanında avukat Onur Cingin bir avukat olarak bir insan olarak bulunmaya devam edecek. Evet e, az önce başka vekiller de geldi ama onlara izin vermediler. Ve şimdi de e, az önce avukat gözaltına aldı. Daha önce darp edilerek gözaltına aldı ve şimdi savcılığa götürüldü. E, avukat, e, bir polis nasıl avukatı gözaltına alabilir? E, biz bunu geçtiğimiz pazartesi günü toz falan yaşadık. Sizlerle birlikte yaşadık hatta ııı ee, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde e, avukatlık kimliğiyle şu gördüğünüz kimlikle herkes her yerde hukuki güvence sağlamak adına müvekkillerine buluşabilir. Bu ancak bu ancak e, bu tip böyle durumlar, insanların alınmadığı durumlar hukuk tanınmayan hukuk noktalarda olurlar. Bakın şu an hala bu konuyla ilgili olarak zorluk çıkartılıyor. Eee avukatın gözaltına alınması mevzuna gelince bir avukatın nasıl gözaltına alınacağı çok bellidir. Cumhuriyet Başsavcısı'nın emriyle ve eee İstanbul Barosu Başkanı'nın rezaletinde olabilir. Ben görüntüleri izledim. Bu konuyla ilgili olarak da gerekli işlemlere yapılması konusunda gerekli destekleri de vereceğiz. Evet, ilçe başkanımız burada. Ilçe başkanımızı da söz hakkı verelim. Ee, Aydın Bey yanımızda. Evet, Aydın Bey, siz Cumhuriyet Halk yani Parti Bekoz ilçe başkanısınız. Az önce başka vekiller de geldi ama onlar alınmadı. Turan Aydoğan alınabilecek mi buraya? Alınacak. Benim de girmemiz istiyor. İlçe başkanı alamayız diyorlar. Yani içerideki yaptıkları, kanunsuzlukları, usuzlukları kimsenin görmesini istemiyorlar. Milletin evini başına yıkıp böyle yürüyüp gitmek başka bir derdi yok. Yani ne diyor? Çok söyleyecek bir şey yapılamıyor. Evet Allah bir de var. Bir arbe de var. Allah Allah. Vekili yani e, Sayın Aydın Bey İstanbul Görüyorsun Cumhuriyet yani. Halk Partisi milletvekili e, tutum davranışlarını canlı canlı gördünüz. Evet. Yani illa. Bu tutum nedir bu? Bu tutum bu tutucum kamu kuvvet yani başka bir şey yok. Korkunun işte korkunun bugüne yansıması. Ama fazla kalmadı. Milletimizin hak içi rahat olsun bu zulmün bir sonu var. Her karanlığın bir sabahı var. Onun için çok az kaldı. Hep beraber bu zulüm iktidarına kurtulacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, alan yıkım alanını gezdiniz. Bir değerlendirme alalım. Ya çok acı bir tablo var içeride. Şimdi burada aslında yıkıma dahil olacak 662 hane söz konusu. Mülkiyetli mülkiyetsiz toplamda. Bunların son 80 küsürü bugün Kalan 80 küsürü bugün işte bu hukuka uygun olmayan yıkım yoluyla e, sokağa atılıyor. E, çok ilginç bir durum. Normalde belediye e, bununla alakalı bir yıkım yapsa bile usule uygun olarak meclis üyesi arkadaşlarımız burada çağrı yapması lazım, ihale açması lazım yıkımla alakalı. Bunlar hiçbiri olmadan geliyor. Kendi elemanlarını onlara da Angarya olacak şekilde burada boşalttırıyor evleri falan. Tabağın köründe vatandaşı basıyorlar. Bizim bu vatandaşın yüreğini yağını eriteceğimiz formül şu olmalı. Yarın Millet İttifakı geldiğinde bugün burada evsiz bırakılan Tokat köyden simgesel birkaç vatandaşımızı götürüp sarayda ağırlamamız lazım. O külliyede ağırlamamız lazım. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diyecek şekilde mazlum ahı alındığında şah olabileceğini millete anlatmamız lazım. İnşallah öyle olur. İnşallah Tokatköy'den bu evsiz bırakılan, çoluğu çocuğu dışarıya atılan, okul döneminde bir şekilde mağdur edilen vatandaşlarımızdan simgesel aileleri götürür, orada oturturur. Ama bu vatandaşa başka bir sözümüz daha var. Evsiz kalmayacaksınız, işsiz kalmayacaksınız. İstihdam sorununuz olmayacak, sağlık sorununuz olmayacak, geçim sorununuz olmayacak. Bunları yaratanları başınızdan def edeceksiniz. Bakın göndereceksiniz demiyorum zulmedenler def edilir. Burada bir zulüm var. Gazeteci dövülüyor, avukat dövülüyor, vatandaş dövülüyor. Kimsiniz siz ya? Kimsiniz? Ben bu sözleri mecliste söylediğim için burada söylüyorum. Zulmeden adama kimsiniz diye sorma hakkı var vatandaşın. 21. yüzyılın yüzünün hukuku kenara koyarak burada insanları sokağa dökmenin ne olduğunu hatırlatmak gerekecek ileride. Arkasındayız, yanlarındayız, Burada yıkım yapılmasın demedik biz. Yıkım yapılabilir, dönüşüm olabilir ama vatandaşla oturulur anlaşılır. Vatandaş sokağa bırakılmaz. Sabahın köründe kapısı kırılmaz. Evinde hışımla beraber dışarı atılmaz. Devlet böyle bir şey değildir. Devlet ana kucağıdır. Devlet vatandaşın yaralarını sarılacağı yerdir. Yara açmaz. Bunun nasıl yönetileceğini Millet İttifakı İktidarıyla göstereceğiz. Evet ilçe başkanınız da yanınızda. Kendisini de soralım. Vatandaşlar ne söylüyor size? Vallahi söylenmesi gereken her şeyi ııı e, Kur'an söyledi. Üzerine ilave edecek bir şey yok yani. Dediğini. O bu zulüm yani. Başka hiçbir şey değil. Hukuk vesaire. Hiç bunların artık böyle bir derdi de yok. Ya Allah bunlara e, inşallah yakında cezasını verir de kurtulur bu bunlardan. Başka bir şey söylemiyorum. Evet yardımcınız da yanınızda. Ona da soralım. Meclis üyemiz. Meclis, meclis üyesi. Meclis. Evet siz de halkın içindesiniz. Neler gördünüz? iki aydır görüyoruz. Eee mecliste gündeme getiriyoruz. komşularımızın, e, birlikte olan arkadaşlarımızın bize söylediklerini. E, avukatlardan da doğru bilgileri alarak mecliste zaten sürekli bunları aktarıyoruz. Vekilimiz söylediklerinin eee tamam zaten kuşluyor, söylenecek bir şey yok. E, ben de görevime düşen e, kendi düşen görevimi yok diyor. her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Evet. Avukat Bey'e de soralım. Eee başka bir şey edelim? daha ekleyelim arzu ederseniz. Envanterini çıkarsınlar. Kamuya ait kaç tane bina var? Ne kadarı boş? Tokuya ait ne kadar boş bina var? Kiptaş'a ait boş binalar kullanıldığında niye kullanılmak istenildiğinde yoksul evsizlere niye engel olmuşlar? Bunların envanterini çıkarsınlar bakalım. Burada bir tane vatandaşımız kapıda kalır mı? Oturup anlaşmış olsalar Kamudaki boş tutulan binalarda onları çok fazla güzel de ağırlayabilirdiler inşaat süresi boyunca da. İstanbul'da kiraları 10 bin lira, 15 bin lira olduğu yerde, şurada bakın. İki sandalye, bir masadan başka ev eşyası olmayan yoksul aile nasıl kiraya çıkacak? Bunu birisi izah edecek kardeşim. Kamu binalarını boş tutarken, TOKİ'ye ait binaları boş tutarken, bu vatandaşlarla anlaşma yapmayıp, sonra da sokağa atmanın ne demek olduğunu birisi izah edecek. O binaların tamamı millete aittir kardeşim. Milleti kimse sokakta bırakamaz. Evet avukat medya yanınızdaydı. Beraber gittiniz. Evet, evet sizler neler gördünüz içeride? Eee yıkım alanında diyelim. Tabii. Alana bir kere kimsenin sokulmadığını söyleyelim. Burada şu tespiti koyup yapmak lazım. Burada güvenliği sağlanacak bir nokta yok. Yıkım yok şu anda. Sadece tahliye var dolayısıyla güvenlik sebebiyle kapatıyoruz denilemez ama şu söylenebilir. Burada biz bir şeyler karıştırıyoruz. İnsanlara diyoruz ve bu zulmü de kimse görmesin istiyoruz denilebilir. Geçen gün pazartesi günü toz bir tersis eee geçmişti. Milletvekilleri, avukatlar ve basın özellikle alınmayacaktı. Çünkü Türkiye'de bunların görülmesini istemiyorlar. Ama zulm o kadar büyüdü ki İstanbul neryelinde ve Türkiye neryelinde bunları göstermek eee bile aslında gereksiz zaten bunu herkes biliyor. Biz bugün buraya niye geldik? Bütün kensel dönüşüm süreçlerde insan mağdurların yanında olmaya çalışan birisi olarak ilçe başkanımız ve vekilimizle beraber niye geldik buraya? Bu burayı tarihe not düşmek için geldik. Ve bu tarihe not düşülecektir. Bunu yarın öbür gün insanlara neler yapıldığı görülecektir. Şunu söylemek lazım. Türkiye'de doğru bir kensel dönüşüm ııı e, ilerletilmiyor. Türkiye'deki dönüşümler ransal bir dönüşüm. Buranın ihalesi kime verilecek hep birlikte göreceğiz. Buradaki insanlar burada oturmaya devam edecek mi? Onu da göreceğiz. Bin e, odalı sarayda yaşayan insanlar sırça köşklerinde kibir kulelerinde yaşayan insanlar buradaki mağduru mazlumu anlayamazlar. E, o yüzden de bugün e, Demir ve Kilimle beraber gördük. Tahta kapılar koç başlarıyla kırıldı, kırılmış ve sabahın köründe bu çocukların yaşadığı şoku düşünün. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğun yaşadığı şoku düşünün. Yer gösterilmiyor, kira doğru bir kira verilmiyor, bir sözleşme yok. Buradaki insanları doğru anlasın bizi dinleyenler. Buradaki insanlar bir şeye karşı gelen insanlar değil. Haklarını isteyen insanlar ve son olarak şunu söyleyeyim, bizi izleyenler tapularına güvenmesinler. Bizi izleyenler sakın ha haklarına, hukuklarına güvenmesinler. Bugün Tokatköy oldu bana olmadı demesinler. Yarın onların da kapılarına gelecekler. Öteki gün başkalarının kapılarına gelecekler. Tüm Türkiye'nin bu konuda uyanması lazım. Ve Türkiye'nin her e, mağdurun yanında birlik olması lazım. O yüzden de herkesi Tokatköy'e, Tozkoparan'a, başına, Hekimbaşı'na, Petittepe'ye destek olmaya da davet ediyorum. Tamam. Ramazan ayı müjdeci hanım. Şimdi eşyaları nereye götürüyorlar? Eşyalarını eşyaları bana çok tuttum. Bana ne bunlar? İş tanısımadı. O daraja buradaki eşya kaç kişi yaşıyorsunuz siz? Üç kişi kişi yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Malulen emekli. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Bugün burada çok ağır bir üzüntü var. Evet, evet. Tekrar tekrar görüşmüş evet. olursunuz acımak yoktur. Yüreğinize not edin bunları. Evet. Acımayanlara hep hiçbirimize acımayacağız. Merak etmeyin. Size yapılan bütün hukuk var. Ama elimden aldılar benim telefonumu falan vermiyorlardı. İçeri atacağız seni dediler. Beni Hiç Kimse içeri atamaz mı? İşte bu Sizi içeri atacakları zaman elimden benim haberim sildiler olsun. Sildiler hemen. Hemen sildiler. Öyle işte çok mu yani? Korkma. <gülüyor> Hiç korkma. Sen hak sahibisin haklısın. Haklı hangi insan korkmamalı. Sana kartımı bırakacak dönüşmanın. En ufak bir şey yaşarsan sen beni arayacaksın. Sana öyle. Içeri atarım diyen gelsin bize anlarsın. Sen yeter ki haklı hangi...